Selamlarlar. Bugün uzun bir aradan sonrasında, evet, uzun bir ara diyorum <gülüyor> çünkü belli başlı aksiliklerle karşılaştık. VR e, headsetimin kablosunu e, bozulması gibi arkadaşlar, bunları halletmesi biraz zaman aldı. Ancak artık aranızdayım ve cankanla beraber. CSGO videosu Merhabalar. hazırladık sizler için. Daha doğrusu hazırlayacağız. Gel <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar burası oyunun değişen yeni menüsü. Gördüğünüz üzere burada silahlar var. İstediğinizi bu şekilde alıp pat pat pat kullanabiliyorsunuz. Ba ba Baya güzel. Baya güzel yapmışlar yani. Baya hoş. Silahlara dikkatli baktığımda da bayağı detaylı olmuş. Harbiden... B bayağı detaylı ıı, şeyleri yenilemişler modelleri yenilemişler parlaklıklarına kadar bayağı her şey güzel gözüküyor bir de ıı, şey ıı, birkaç silahta böyle şarjörün ne durumda olduğunu da görebiliyorsun artık biliyor musun onu ba Aa. bayağı iyi oturtmuşlar onu evet. aynen şey, Onu ya birkaç tanesinde P90'da görebiliyorum o bayağı iyi olmuş ya. Ee, ses, spaz 12'yi de açıp açıp kapatabiliyor musun? Bak onu, onu unutma. Bak bir. Neyi açıp kapatabiliyoruz? Spaz 12 var ya spaz şatkanı biliyor musun? Otomatik yeni geliyor. Aa evet. Ee, aa yeni. Bir dakika. Yani yenisi işte. onun hangisi ya? Dur bakayım bir. Spaz 12 bak. Biliyor musun? İsmini <gülüyor> biliyorsan musun? Şey isimleri şey, şey. de bilmiyorum. Şık şıkın altındaki. Ha dur şu mu? Yok bu değil. Onun ismi üstü, üstü kapalı ama üstünü üstünü yana doğru açabiliyorsun ki bayağı güzel oluyor. Aa. Ya düz açabiliyoruz. Ya ya yan dediğin düz açıyoruz değil mi? Ha, düz böyle yanına düz gitse doğru geliyor. Bayağı güzelmiş bu. Bunun mermisi nasıl acaba? Ha, şuradan da kuruyoruz. Ya bir tane de küçük bir tane pompalı var. O da bayağı sağlam. Bu da Ya, ya ba bana bir ara e, gang Game'de denk gelmişti ama Şu an göremedim onu nedense Hangisi ya? Acaba o seni dediğinle mi karıştırıyorum? Karıştırıyor da olabilirim <gülüyor> O zaman arkadaşlar sizleri bekletmeyip Güzel bir oyun girelim Şimdi play online diyorum hmm, Bakalım neler var Inferno, bir şey, train. Kendini yani hiç dağıtma sakın. Ölüyor <Diyor> musun? <gülüyor> evet, başkısı, güzel bir duygu değil. üzüldüm Birbirimize karşı olalım. İnsanlar gelince takım oluruz. Ne diyorsun? Değiştiremiyoruz ki. İnsanlar gelince değiştirebiliyoruz canım. <gülüyor> Dolmadan, tabi. Change Don't team get. diyorsun. Şimdi arkadaşlar, bir tane Dust2'da... Dust2 da... Dust2? Şimdi arkadaşlar, Dust2'de <gülüyor> haritamızı kurduk. Ee, ancak daha oyuncular gelmediği için oyuncular gelene kadar Cankan'la karşılıklı böyle vs atacağız. Bu sürede seninle kapışmıyorduk değil mi? Ah, bakalım ısınacak mıyım? Görelim. Beni Gel gerçek bakalım. gücümü sergilemeye zorlayabilecek misin Cankancım? Önemli olan her şey bu. Ben her zaman gerçek gücülüyüm buradan. Yeah. Oh, oh! Dur. <gülüyor> <gülüyor> lan öldürüyordum lan öldürüyordum. <gülüyor> aynı takıma geçtik 1 saniye. Switch dedim. Aynı takıma geçtik. Şu bir dakika takım arkadaşını vurdum. Switch Switch team diyeceğim. Beni öldürmedi bir dakika. Hah. Ula sana beleşten kaç el verdim, bir el vermiş Ulan! Dur dur vurma da takım değiştireyim. Dur dur dur. Vurma, takım değiştireceğim. Heh. Arkadaşlar benim takım değiştirmeme kadar iki defa roundu vermek durumunda kaldım. Şimdi başladık oyuna. Cankanda 2-0 önde. Zaten yenecektim. Yani, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Nereden geliyorsun beybe? Kadın nereden gideceğim? Bu bank karakterindeki sesler çıkarmadı Fark ettim. O Ben üstüme bekliyordum <gülüyor> seni Çekil Tamam hadi İl, el, ilk ilk ilk el senin olsun Can Oha ha haa Üzü gücüne <gülüyor> boylu <gülüyor> el Şimdi kendi silahımı alacağım ki Hmm ezik, Ezikler ezik olarak kalma olurum. Bir dakika şey nereden alıyorduk Ooooooooooooo oh, Tabi, can, silah, can Silahı geçme atanmayı da unutma yani hakkında kal Şu şekilde alabiliriz arkadaşlar uh, Değiverin Kumandanızın bir tuşuyla bunu çok rahatlıkla Yapabiliyorsunuz Where are you can count Her yerde Oğlum korkuttun Allah. Ödüm patladı. Oh! Hello. Hello. Dur o zaman bu vs olarak devam etsin. Ama... Sonrasında da beraber oynarız Janken. Ben çünkü intikamımı alamadım. Let's go, let's go. Okay. Let's go. Hey. I'm <gülüyor> Benim zırhım var bir de bana tek at. Ya adamı katlıyor. Jacka neredesin? Long'da öldük. gene kadar adam sizi de mi? Takım değiştiriyorum adam. lan ben. Yok, yok yok değiştirmeyin. Yani. Değiştireyim mi? Gidelim. Hello. Adam ne kadar uzun? Ey. <gülüyor> çok saçma. Okay. Aa kendi gözüme attım. Ya. Diğer arkadaşın içeride miydi? Bize söylemedin Çankır. Söylemeyeceğim tabii. Nice. <gülüyor> yeah, so nice. Oops. Tamam <gülüyor> Okay. <gülüyor> iki kişi, adiller, adiller. Kenarda vurdu. ama yedirdi değil mi bana onu söyle. Yedim, yedim söyle. Hadi size yer söyleyeceğim benim adamım. Söyleyeyim mi lan? Söylemeyin, adil o. Söyleme. O o baba söylemezsen keklik gibi avlancanıza Nerede o <gülüyor> Abi kö şeyden geliyor, e sizin girdiğiniz yerden geliyor. Aa. Bak bu ne? da bu da avantajınız. Öldüm arkadaşlar. Ulan al, al, alan çok iyi oynuyor abi. Ben takımda değiştireyim. Ya da değiştirmeyin ya. Değiştireyim mi ki? The game. Hey you are so strong. I go to other team? Okay. Junkan sana geldim. Ama Ama öldüm bunu yaptığım için biraz daha erken gelmeniz biliyorum sadece beni öldürdüğünüz için sizden nefret ederim. her şey bu kadar basit jarkan jarkan abe adan geliyor adan geliyor diğeri adan geliyor adan geliyor bakıyorum adam. O adam Öyle. çok iyiydi abi. Tak tak tak tak tak tak. Vur, vurdum mu onu bir de? Ona ne verdi? İyi var mı? O görmen lazım o evet. Aldım. Köprüden gelecek, diğeri bir ihtimalle. Canım yok. Oha. Dur ilk ben çekeyim de sanırım. Neredesin? Arkandayım, neyse. Nerede? Bostum ya, kavrayım sayı. Bomba nerede? Tamam. Tamam. Bas bas çıkar şimdiden koymaya devam et. Ne? Çakal. Hani Abi sayılara ördek gösterdiği sayılara bas. Sayılara bas çakal. Ne? <gülüyor> oh, kazandık. Vurma, vurma, vurma. <gülüyor> ah, takım değişti. Lan ne silah Ulan iki, iki a, takım değişti. Şey değişti ya. A, polislere geçtik işte. Biz polis değiliz. Bir daha söylersen alnının noktasına <gülüyor> Tamamdır özür dilerim. <gülüyor> Biz kötü adamlarız. Işte. Gel gel gel. B'ye gel. Ge Sen de ben B'ye gidelim. Cuan kan gel. Aa, tabancamda susturucu var. Ben daha iyi güçlüyüm. Sıkma lan. Çatışmamız gerek. Buraya oyun oynamaya gelmedik. Ne penis beden mi geldiniz? <gülüyor> ne numun takımım var? Oh. Bak şimdi bak tane nasıl duruyorum? Oh. Can Kangel aya kuruyorlar. Bomba şeyleri. De Yardım. Ortadan. Shot. double headshot,double headshot attım oo oh, koş dur ben ben çözeyim benim elim Hadi, ama ol. patladık yaparsın yaparsın Hadi, çabuk ol çabuk ol, çabuk ol. hepsine yanlış bastı çocuk geldi yanılır mısın, yanılır mısın? ulan ya onlarda bir kişi daha vardı iki kişi daha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bereketli <sadece gülüyor> o ya <gülüyor> Uf. Eee. Hmm. ya. Jackançım. sen Ben Bey'nin kapısına gidiyorum. Sen şeye git. Ay ay A'ya git. Yani ne Hala basmadım arkadaşlar. Buralara kanlar hep da dağılmış yani. Bazen <gülüyor> bak adamın silah olmasına bak. Arkadaşlar o... okay. Okey Ben B'ye gidiyorum Cankan sen neredesin? Bir dakika adamla bakışıyor. Adamla, adamla bakışı bakış. Adam beni öldürmeye çalışıyor Öldürdün mi tane Nereden öldürdün? Orta. Diğerin nerede? Longsta ortaya bak ya bombayı düşünmüşler. Ar bomba. Arkalıyorum, arkalıyorum bende. Yes. Çok güzel çocuk yok ettin abi Yes yes yes bende. Oğlum adamlar neden hiç B'ye gelmiyorlar? Artık bu el B'ye gelsinler Ya yapma yapma yapma ya Ne dedin mi aracılık? Biraz <da radilik> yapmayalım <gülüyor> <gülüyor> Vay ya Abi bizim çocuğun şarjörünü çaldı, görecek yoksa <gülüyor> Oğlum ayıp, ayıp değil mi yaptın ne bileyim Özür dilerim, <gülüyor> hadi görecekim sonra Cankan bomba attım ileri, dikkat et Tamam, fiyaj ben de Ben de smoke attım, smoke attım, dikkat et olsun 60 tane bende. Ya be. B'den arkalayalım. Kaşıyorum. <gülüyor> Pek. Oo. O Head cankan headshotlamışın. Can, of oh, he bu eklantılar süper olmuş ha. Hı? Aa ben yoruldum. kullanmayacağım ya. Bir <gülüyor> <de>. <gülüyor> ya ben de adam öldürebileceğim bir yerden gideceğim. Yeter anasını satım. Gel lan, rush yalım. hadi gel, rush, rush, gel. Hayda, açıldınca Tüneldeyim. Arkalayacağım şerefsizler. Ha haa. hiç beklemiyordum orada açık Dur dur şey. <gülüyor> ne yapıyorlar? Yerde ödedim. Nereye kurdular? Arkamızı kolluyorum. Öldürdüm. Al flash'ı öldürdüm. Adam random sıkmaya başladı. Dur dur dur dur. Kusur var Kusur <gülüyor> amına koyayım. Çektim, çektim. Ben de kit kullandım. Ben de kit hayır, kullandım. Hayır be. 10 box. Ben de kit kullandım. Kit Ay ben de kit <gülüyor> O silahı doğrulttuğun yere dikkat et kardeş. Ama tamam, bu tamam. Sana tamam. kitav edikten sonra başlayabilirim silahı kullanmaya. Verebildin mi? İyi Oo bak. Biraz daha updateledim abi silahı. Of kral oldu. Abi ben B'ye gideceğim ya. B'ye kuruyorlar artık öğrendiler. Direkt kap arkasına gel tarıyalım. Parkta spordu. Bıçak atacağım içerisinden dışarı Nereye bıçakla başarısız olduktan sonrası <gülüyor> Gel gel ha! Çaldın mı? Çalmamışım Yok sen almışım Oh. Ayıp değil mi oğlum? Nerede adam? İyi adam yok. kurdular o zaman. Koşuyorum ben aya. ağaya. Arka... Benim adam beni öldürdü lan. Yo o bizim adam. O bizim adam mıydı? Yo. Aa tamam. Koş koş koş. Kitim var benim. Kitimi de alabilirsin. B Bende de var. Ooo orada iki kişi var. Çekil! <gülüyor> Öldürdün, Öldürdün beni. Evet, ama öldürmedi. İyi <gülüyor> oturdu. Lan be. Ne yapayım kanka? Bir şeyden... Ayıp birader yaptığın ayıp ayıp. Ayıp. Bir bir şey düştü bu arada sanki ama. Senin i̇şte elinden Gene çekişmeli oldu maç ha. <gülüyor> Can kardeşim geliyorum. A'nın A'nın şeysine bak abi. Ee, diğer tarafına bak. Ben de burada köprüde bekleyeyim. Tamam okay. değil. A'nın diğer tarafı kastsın. Long mu? Galiba eydi tam ismini dinledim ama. Yok. sen varsın. Şurta bakacaksın bana. var var. Adam! Adam! Adam! Adam geldi! Adam geldi! Adam geldi! Öldün mü? Yardım et. Çok genel sütüyorum. Geliyorum, geliyorum. Ölmedi lan abi silahımdan bitmiyor. Bir daha var, bir daha var. Şeyin arkasına geçti mahalde. Gördüm. Bir geliyor, bir geliyor arkaya. TX spandan geliyor dedim. Spandan geliyor, geldi. Sana bakıyor. Bakıyor şu an oraya, geldi. Tamın arasında bakıyor bak. Hiç kaçsene. Hiç kaçsene. Ah be. Üzerimdekileri yani kullanaydım, kullanaydım keşke. Ben yer söyledim kardeş. Kaçsa e, e, efsane söyledin de işte. <gülüyor> Bende iş olmayınca diyormuşum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Videodasın ha? Güzel söyledin, bayağı güzel söyledin herhalde olsun. Ya, videoda mısın? Videodayım, videodayım. Aman Arkadaşlar bu sefer kazanacağız. Bu sefer, sefer bizde. Sen, sen bir abi odası. gene şeyi e, gene orayı takip et. Bu sefer orayı güzel bir silahla tutacağım. Çok boktan bir silahla tutmaya çalışayım yine sen. Onlar orayı istedi. Geldiler biz lan. Bomba burada. Ne taraftalar? Aynı. O, o orada duruyor. Bombayı ben neden görmüyorum ya? Aa, öldüm abi, öldüm, öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Durdu sonak gibi. Ortadalar bu arada. B... Biri, tüm iki kişi tünelde, bir tanesi ortada. Üçü de tünelde. B'ye gidiyorlar. Bomba B'de galiba. Bakayım çocukta bomba var mı? Evet B'de. Aman kalsın. B'de bomba kuruyor. Kurumayı öğrenmeye Kuramıyor. Kuramadı. Bir daha koydu çantosunu. Tünelde bir kişi... Aa öldür arkasındasın. Öldür öldür öldür. Evet, öldür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ova. Tünelden bakıyor geliyor geldi. Tünelde bakıyor. Tamam, diğer en arka tünelde Ya bu tünelde mi? Baktım tünelde mi? Ee, he, onun arkasındaki spawn'da arkası dönük Burada mı? Koş koş koş koş, koş Oh kazandık kazandık kazandı. Yanlış tünelde şimdi Ya, ıh, uh, tamam Uuuuuu uh, Flash El bombası B'ye gidiyorum ben bu sefer. Kaç taraf birbirini deştik galiba. Hmm. Oyunum kasiyor flash. Ulan bizim adam varmış orada flash attım. Jankans, sen hani öldün mü hayatta mısın? Bırak hayattayım Beni öldürdüm uzaktan Tamam tamam base'leri daha basıyor soldarı şimdi Easy Ulan adam öldürdü ya anasını satayım E ee, arkadan şeyden geldi ya Oooo nasıl sıktı? Re re rez aldım abi adam Adam gerçek bir savaşçı abi saygı duydum. Hop kaçıyor da. Yerini söylemeyeceğim abi adam tek kişi kazanırsa kazansın. Kazanırsa kazansın aynen abi oyunda uzuyormuş zaten. Aynen. Ama kazanamayacak. Ha gerçi sen de ölüsün. Evet. Daha <gülüyor> Ben de aptası deseler mi dedim. Dokuz k. Oğlum, güzel oynadık ben. Adamların pingleri bizden daha iyi lan. Ya benim gayet şey vurduğum an hani öldü yani hepsi. Pingim ya gayet evet. güzeldi. Pingini olmasa çok çok saniyelik bir fark var şu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle muhteşem bir Search and Destroy oyunu oynadık. Yani bizim için iyi di. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yer yer yer yer yer bombaya yetişmeye çalıştık ama başardık. Yani her ne kadar başlangıçta birbirine karşı da oynasak sonradan güzel bir şekilde toparladık bence Yalnız adamlar efsane oynuyordu ya Bildiğin hani da. ne bileyim ge ge gerçekte silah kullanmıyorsa öyle vuramaz herhalde Bir tane manyak ne yani ne bileyim nefes alışımı falan sayıyordu işte. Oha <gülüyor> Adamlar ne bileyim özel harekat komandı Bayağı iyi oynuyorlardı ya Ben de burada birkaç atış denemesi şey yaptım da Çoğu çok güzel atamadım neyse Arkadaşlar izlediğiniz için Teşekkür ederim bir sonraki Oyunlarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşça kalın. Ve kendinize iyi bakın Görüşürüz Bay bayın